Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen Hepiniz Ali Öğretmen ile %100 Kimya adlı kanalıma hoş geldiniz 9. sınıf tekrar testlerinden 2. kitap 3. ünitenin son bölümünü 15 ve 2021. soruların çözümünü yapacağız bugün Umarım faydalı bir video olur Hemen 15. soruya gidelim arkadaşlar Evet 15. soruda moleküller arası etkileşim Yani zayıf etkileşimlerle ilgili bir Soru moleküler arası etkileşimlerin en güçlüsü hidrojen bağı en zayıf ise landın kuvvetleridir nedir arkadaşlar? Hidrojen bağı deyince aklımıza fon kuralı gelecek. Fluor, oksijen ve azot atomları hidrojenle bağ yapmış olacak arkadaşlar. Ve bu kurala uyan iki molekül karşılaştığında aralarında hidrojen bağı oluşuyor arkadaşlar. Landın etkileşimleri ise arkadaşlar e, apolar moleküller e, yani indiklenmiş dipol olması gerekiyor iki molekülün de. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Soy gaz atomları arasındaki etkileşimlerde e, London etkileşimleri yani indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimleridir. En zayıf etkileşimlerdir. London etkileşimleri tüm etkileşimlerde vardır. Ancak e, sadece apolar moleküller arası ve soygaz gaz atomlar arasında etkin etkileşim türüdür. Şimdi e, buna göre diyor tabloda bazı maddelerin kendi molekülleri arasındaki etkileşim türleri belirtilmiştir diyor. Buna göre diyor. Tabloda verilen maddelerin erime ve kaynama noktalarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi kıymetli arkadaşlarım buraya baktığımızda karbondioksit, karbondioksit iki molekül var. İkisi de karbondioksit de şöyle çizebilirim hemen göstereyim arkadaşlar size. Karbondioksit bir apolar moleküldür. Nereden anladınız hocam? E, merkez atomuna bakıyorum arkadaşlar. Merkez atomda e, bağ yapmamış elektron çifti yok. Bütün elektronlar e, bağ yapımına katılmış. Ve e, merkez atom e, her taraftan aynı atomla bağ yapmış. O halde bu molekül apolar bir moleküldür. Yani indiklenmiş dipol kutupsuz bir moleküldür diyoruz. E, bu indiklenmiş dipol. indüklenmiş dipol nedir arkadaşlar bu etkileşim? Land'ın kuvvetleridir. E, su moleküllere bakın fon kuralına uyuyor arkadaşlar. Oksijenle hidrojen iki molekülde de e, aynı e, fon kuralına uyan moleküller var arkadaşlar. Hidrojen bağı etkin etkileşim türüdür. Esasen iki molekülde polardır. Dipol dipol etkileşimleri de vardır ve London kuvvet etkileşimleri de vardır. Bu iki molekül arasında ama etkin etkileşim türü nedir arkadaşlar? Hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı en güçlü etkileşimdir. Dihidrojen sülfür, dihidrojen sülfür arkadaşlar polar moleküldür. İkisi de dipol dipol yani fon kuralına uymadığı için buradaki etkin etkileşim türü de dipol dipoldür. Yine gördüğünüz gibi bu moleküller arasında da London kuvvetleri yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi de vardır arkadaşlar. Ancak etkin etkileşim türü dipol dipol etkileşimidir. Şimdi güç açısından baktığım zaman en güçlü e, bağ hidrojen bağ sonra dipol dipol en e, zayıf bağ ise London kuvvetleridir. İndiklenmiş dipol indiklenmiş dipoldür. O halde e, kaynama noktası da Buna göre en güçlü olanın bağlarını kırmak daha zor olduğu için kaynama noktası daha yüksektir. Hidrojen bağı yüksek olacak. Sonra hidrojen sülfür dihidrojen sülfür veya monosülfür ve en zayıf yani en çabuk kaynayacak olan da karbondioksitdir arkadaşlar. O halde nasıl bir sıralama olacak? Su moleküllerinin kaynama noktası büyüktür. Dihidrojen monosülfür veya dihidrojen sülfürden burada mono hidrojenli bileşiklerde mono Eki yani anyonlarda mono iki getirilmeyebilir arkadaşlar. Ee, ondan sonra en düşük kaynama noktasına sahip olan bir bileşikte molekülde ne olacaktır? Karbondioksit. Karbondioksit arasındadır. Baktığımızda arkadaşlar bu sıralama C şıkkında verilmiştir. C şıkkını işaretleyip 16. soruya geçiyoruz. Zayıf etkileşimlerle ilgili... Polar moleküller arasında gerçekleşen etkileşimler dipol-dipol etkileşimleridir. Evet arkadaşlar, fon kuralına uymuyorsa etkin etkileşim dipol-dipoldür. Soygazlar ve apolar moleküller arasında yalnızca London kuvvetleri bulunur. Evet arkadaşlar, apolar moleküller arasında etkin etkileşim türü London kuvvetleridir. Polar molekül ile soy gaz atomları arasındaysa dipol-indüklenmiş dipol ya da polar moleküller ile apolar moleküller arasında gerçekleşen etkileşimlerde dipol-indüklenmiş dipol, dipol etkileşimi diyor. bilgileri verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin moleküller arası baskın etkileşim türü yanlış verilmiştir. Yani etkin etkileşimi yanlış verilmiştir diyor. Baktığımızda azot molekülü ile azot molekülü. Arkadaşlar bu bu yapı azot yapısı şu şekilde çizeyim ben size. Bakın arkadaşlar e iki, eğer iki atomdan oluşmuş bir molekül varsa atomlar birbirinin aynısı ise arkadaşlar molekül apolar bir moleküldür. İkisi de apolar olduğu için London kuvvetleri etkindir burada. Başka da etkileşim yoktur zaten arkadaşlar. A şıkkı doğru oluyor. E, su molekülü arkadaşlar su molekülü fon kuralına uyuyor. Hidrojen bağı barındırıyor. Ancak karbon tetraklorür arkadaşlar etkileştiği e, yapı şöyle baktığınızda bir apolar yapıdır arkadaşlar merkez atomuna bakıyoruz bağ yapımına katılmamış elektronu yok bulunmuyor o halde bu bir apolardır o halde nedir buradaki etkileşim su dipoldür arkadaşlar kutupludur yani karbon tetrakülür ise kutupsuz yani apolardır o zaman dipol indüklenmiş dipol olacaktır bu polardır poların diğer bir ismi dipoldür apolardır bu da indüklenmiş dipoldür yani geçici dipollük vardır burada dipol indüklenmiş dipol doğrudur Hidroklorik asit hidroklorik asit hidrojen klorur ee, polar bir moleküldür dipoldür dipol dipol etkileşimidir doğru etkin etkileşim bakın iki soygaz atomu arasındaki etkileşim indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani lanın kuvvetleridir doğru arkadaşlar bir apolar molekül yani şurada nerede bir önceki soruda çizmiştik arkadaşlar karbondioksitin apolar olduğunu söylemiştik şurada karbon merkez atomdur. E, apolar bir molekül olduğunu söylemiştik ve hocam merkez atomda yok ama oksijende var bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar yan atomlar sadece merkez atom e, aynı elementlerle bağ yapmış olması gerekiyor yani şuradaki bir klorun yerine hidrojen bağladığımız zaman arkadaşlar e, yapı apolar değil polara dönüşür buna dikkat edin e, aynı atomla yapmış olması gerekiyor bakın oksijen bu taraftan çeken oksijen de eşit bu taraftan çeken oksijen de eşit çekecektir bu bağları o zaman burada bir simetri vardır ve merkez atomda bağ yapımına katılmamış elektron çifti olmadığı için e, bu yapı apolar bir yapıdır. Bakın apolar bir yapıyla polar bir yapı ne olacak arkadaşlar? Dipol indüklenmiş dipol veya indüklenmiş dipol dipol etkileşimi olacak ama burada ne demiş arkadaşlar? Dipol dipol etkileşimlemiş karbon dioksit dipol değil indüklenmiş dipoldür. Hangisi yanlıştır diyordu? E şıkkını işaretleyip 17. soruya geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım. Hidrojen atomunun hidrojen atomunun azot, oksijen ve flor gibi elektronegatifliği yüksek atomlar ile oluşturduğu moleküller arasında oluşan polar etkileşime hidrojen bağı denir. Evet fon kuralı demiştik arkadaşlar. Hidrojen bağı polar bir etkileşim olmasına rağmen dipol dipol etkileşimine göre e, daha kuvvetli olduğu için ayrıca hidrojen bağı olarak tanımlanır. Yani arkadaşlar esasen bu moleküller arasında dipol dipol etkileşim vardır. İki molekülde polardır yani dipoldür. Kalıcı dipollik vardır bunlarda. Ancak hidrojen bağı e, bu e, dipol dipol etkileşimden daha kuvvetli olduğu için hidrojen bağı etkin etkileşimdir deriz. Buna göre aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde hidrojen ba oluşur Arkadaşlar hidrojen bağı deyince hemen fon gelsin arkadaşlar. Ee, her iki molekülde de etkileşen her iki molekülde flor, oksijen veya azot elementinin hidrojenle bağ yapmış olması lazım. Evet su e, oksijenle hidrojenin bakın şu, şu kuralı uyuyor ama karbon tetrakülör bir kere apolardır arkadaşlar. Bu uymuyor. Aa, şıkkı gitti. Hidrojen bromür zaten fon elementlerinden bir tanesi değildir. Burada dipol dipol etkindir. Bakın azot trihidrür Evet bu, bu uyuyor arkadaşlar azot hidrojen var. Ama ikinci yapı yine apolar bir moleküldür arkadaşlar. Burada da indüklenmiş dipol dipol etkileşimi vardır. Bu da gitti. Hidroklorik asit bakın fon elementlerinden bir değildir. İki molekülde de fon elementi olması gerekiyor arkadaşlar. Burada da kıymetli arkadaşlar dipol dipol etkileşimi vardır. Bakın burada azot trihidrür evet fon elementidir arkadaşlar. Bir de hidrojen flörür bakın yine fon elementidir. O halde bu iki molekül arasında... 3 tane etkileşim vardır ama etkin etkileşim hidrojen bağdır dipol dipol etkileşimi vardır arkadaşlar dipol dipol vardır dipol bir de landın etkileşim vardır etkin etkileşim en güçlü olan hidrojen bağdır o halde doğru seçeneğimiz E şıkkı oluyor ve 18. soruya geçiyoruz. 18. sorumuz ne diyor? Aynı dış basınçta su, hidroklorik asit ve hidrojen florür bileşiklerinin kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki su molekülleri daha yüksek sıcaklıkta sonra hidrojen florür sonra hidroklorik asit hidrojen klorür şeklindedir. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Hidroklorik bileşiğinde moleküler arası etkileşim kuvveti diğerlerine göre daha zayıftır. Zayıf olduğu için zaten kaynama noktası en düşüktür arkadaşlar burada dipol dipol etkileşimleri vardır bunun ikisinde ise hidrojen bağları vardır dipol dipol de vardır ama hidrojen bağları da vardır ikinci yargıya baktığımızda arkadaşlar su bileşiğinin kaynama sıcaklığının en büyük olmasının nedeni hidrojen bağı bulundurmasıdır bakın dikkat etmemiz gereken bir soru çok güzel bir soru hoşuma gitti Şimdi eğer hidroklorik aside göre karşılaştırmış olsaydık ve sadece hid suyla hidroklorik asidi karşılaştırmış olsaydık bu doğruydu. Ama burada dikkat edin bakın fon elementleri diyoruz hidrojen bağının olması için. Yani ada da yani suda da fon element kuralı vardır arkadaşlar. Hidrojen florürde de fon elementi. Peki hocam neden suyun kaynama noktası hidrojen florürden yani e, hidrojen fl daha büyüktür derseniz arkadaşlar ben size bunun e, etkileşim sayısını öne sürerim nasıl sürerim arkadaşlar şimdi su molekülünü çizelim çizelim şöyle bir tane su molekülü bakın oksijende şurada ve şurada e, iki tane ne var e, bağ yapımına katılmamış elektron çiftleri var su molekülleri e, çok dağınık bir şekildedir bakın bur, burada başka bir su molekülü şu şekilde e, ne yapacaktır bununla etkileşecektir arkadaşlar e, hidrojen flörürde ise arkadaşlar hidrojen flörürün e, yapısı şöyle hidrojen e, flörür olarak düşünelim şöyle e, arkadaşlar bu bu yapı e, şu şekilde gidecektir yani bunun açılımsal e, şekli şu şekildedir buradaki bir elektronla şuradaki bir hidrojen bu, e, sonra buradaki flor şu şekilde Sonra başka bir hidrojen şöyle. Sonra buradan başka bir florla bağ yapacaktır. Şu şekilde. Bakın bu şekilde bağ sayısı yani bir molekülün yaptığı bağ sayısı daha az olduğu için. Bakın burada her yönden hidrojenlerle oksijenler etkileşiyor arkadaşlar. Yani su moleküllerinin etkileşim sayısı hidrojen florürden daha fazla olduğu için daha çok. Hidrojen bağı yaptığı için diyelim. Evet sayı olarak su molekülleri kendi aralarında hidrojen florür moleküllerine göre daha fazla sayıda hidrojen bağı yaptığı için suyun... E, kaynama noktası hidrojen flörüden daha büyüktür. O halde arkadaşlar bu doğru değildir. Yani buradaki sıralamaya göre bu çıkarılmaz. Yani e, sadece hidrojen bağı değildir. E, o zaman iki, ikinci yargımız gidiyor. Kaynama sıcaklıklarının farklı olmasının nedeni atomlar arasında güçlü etkileşim olmasıdır. Bakın yine güzel bir e, cümle. Arkadaşlar bir kere buradaki kaynama noktasının farklı olması atomlar arası değil moleküller arası etkileşim ...den dolayı sebeptir. O halde 3 gitti. Doğru seçeneğimiz hangisi doğrudur dersek A şıkkıdır. Diyeceğiz. Üniversite sınavında çıksaydı birçok öğrenci muhtemelen ikinci yargıyı da doğru sayacaktı. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇kisinde de hidrojen bağı vardır. Bağ sayısı suda fazla olduğu için hidrojen bağı sayısı fazla olduğu için hidrojen flörüden daha Yüksek sıcaklıkta kaynıyor arkadaşlar. Kırılması gereken bağ sayısı daha fazla. O yüzden ne kadar çok olursa o kadar zor kaynar diyoruz. 19. sorumuza geçiyoruz. Kimyasal bağlar oluştuğunda veya koptuğunda yeni kimyasal türler meydana geldiği için maddenin kimliği değişir. Evet kimyasal değişimlerde fiziksel bağlar oluştuğunda veya koptuğunda ise maddenin fiziksel halinde değişikliği olmasına rağmen kimliğinde herhangi bir değişiklik olması sadece hal değişimi olur. Bazı tepkime denklemleri şöyle dedi. Bu tepkimeleri göre aşağıdakiler yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Bakarım Arkadaşlar birinci tepkime de su sıvı haldeymiş 286 zaten güçlü bir etkileşim oldu. Buradan belli oluyor arkadaşlar. 40 kilojiden büyükse güçlü, 40 kilojiden küçükse zayıf etkileşimdir. Bakın su sıvı halden bakın parçalanmış, elektroliz olmuş hidrojen gazına oksijen gazına. Su artık su değil özelliğini kaybetmiş. Yeni özellikle yeni maddeler oluşmuş arkadaşlar. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı bir maddedir. Su ise söndürücü bir maddedir. Bakın söndürücü bir maddeden farklı elementler ortaya çıkmış. Daha küçük bir e, yapı ortaya çıkmış. O halde bu buradaki değişim kimyasaldır. Metan gaz halinden metan sıvı hale enerjiye bakın arkadaşlar. 40 kilojülden daha düşüktür. O halde burada fiziksel bir değişim var. Sadece hal değiştirmiş. Gaz olan metan gazı sıvılaşmış. Sadece yoğunlaşarak sıvılaşmış. Bakın yine C6H6 gaz halindeymiş. Yine bakın 33.8 kilojüllük bir Enerji açığa çıkartmış ve gaz halinden nereye dönmüş arkadaşlar? Sıvıya dönmüş. Yine hal değiştirmiş. O halde buradaki değişim de fiziksel bir değişimdir. İkinci tepkimede kimyasal bağlar oluşmuştur. Evet yeni kimyasal bağlar. Hayır ikinci tepkime diyor bir de değil. Özür dilerim ben biri algıladım hemen. İkinci tepkimede kimyasal bağlar oluşmamıştır arkadaşlar. Fiziksel dedik. O halde hangisi yanlıştır diyor. Hemen bulduk zaten yanlışı. ve ikinci tepkime de. İkinci tepkime şurası. İkinci tepkime de sadece fiziksel olarak değişim görülmüştür. Kimyasal değil. Birinci tepkimede maddenin kimliği değişmiştir. Tabi sudan hidrojen gazına ve oksijen gazına dönüşmüştür. B'ye doğru. Birinci tepkimede yeni türler oluşmuştur. Evet bir molekülden İleşim molekülden element moleküller oluşmuştur arkadaşlar. Doğru. Üçüncü tepkimede fiziksel bağlar kopmuştur. Evet gazdan sıvıya dönüşmüştür arkadaşlar. Bu da doğrudur. İkinci tepkimede maddenin kimliği değişmemiştir diyor. Evet ikinci tepkimede maddenin kimliği değişmedi. Sadece hali değişti arkadaşlar. Yani gazdan sıvıya geçti. Evet bu da doğrudur. Yanlış olan A şıkkıdır diyoruz. Yirminci soruya geçiyoruz. Maddenin sadece fiziksel özelliklerinin değişmesiyle gerçekleşen olaylara fiziksel değişim hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin değişmesiyle gerçekleşen olaylara ise kimyasal değişim denir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal değişim gerçekleşmez diyor arkadaşlar dikkat. Gümüş yüzüğün kararması arkadaşlar gümüş havadaki oksijenle tepkime girer şu şekilde ve gümüş... Oksit oluşur. Bakın yeni bir madde oluştu. Elementlerden yeni bir element ve element molekülden ne yaptı arkadaşlar? Yeni bir bileşik oluştu. Yonik bir bileşik oluştu. Burada kimyasal bir değişim var. Şekerin suda çözülmesi. Arkadaşlar suyumuz var. H2O içerisine de C6 basit sakarit diyelim. Monosakarit atalım. C6H12O6 kan şekeri attık arkadaşlar. Ne oldu? Şekerli su oldu. Bir formülünde bir değişiklik oldu mu? Yok arkadaşlar. Şeker sadece bir nanometreden daha küçük parçacıklara ayrılarak suyun içerisinde her yere eşit olacak şekilde dağıldı. Bu dağılmada ne diyoruz arkadaşlar? Homojen dağılım diyoruz diyoruz homojen karışım diyoruz burada fiziksel bir olay vardır hangisinde kimyasal değişim gerçekleşmez diyordu ve şıkkında gerçekleşmez arkadaşlar patatesin yağda kızartılması arkadaşlar patates yağda kızdığı zaman sadece kızmak değil bakın pişirme küflenme çürüme ekşime mayalanma gibi olayların tamamı arkadaşlar kimyasaldır e, kimyasal bir değişim olmuştur sirkenin mermer yüzeyi aşındırması mermerin içerisinde kalsiyum karbonat vardır arkadaşlar yani bir baz vardır e, bazik bir tuz vardır sirkenin sirke dediğimiz şeyde nedir arkadaşlar CH3 COOH yani asetik asittir zayıf asit olmasına rağmen buradaki bazik tuzla tepkime girer ve e, mermeri aşındırır burada da kimyasal bir tepkime gerçekleşir sütten yoğurt elde edilmesi demin demiştim arkadaşlar şurada pişme e, mayalanma çürüme ekşime Paslanma gibi olaylar, oksitlenme gibi olayların tamamı kimyasaldır arkadaşlar. Sütten yoğurt elde edilmesi de mayalamayla oluşur ve e, kimyasal bir değişimdir. Fiziksel olanı sormuştur. Kimyasal değişim gerçekleşmeyeni sormuştur. Ve şıkkını işaretleyip son soruya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü e, ünitenin son sorusu. Bakın buz eriyor sıvı hale geçiyor. Sı, sıvı olan su arkadaşlar buharlaşıyor. Burada ise elektroliz var. Bakın sudan. Hani şu yukarıda bir tepkime vardı. Hatırlıyor musunuz? Bakın sudan hidrojen ve oksijen gazına ayrıştırma var. Yani şunun ikisi fizikseldir arkadaşlar. Şurada ikisi fizikseldir. Bu ise kimyasaldır. Bakın şurada oksijen ve hidrojen gazları birikiyor. Görsellere göre su ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? A'da fiziksel değişim göstermiştir. Doğru. C'deki değişim A ve B'deki değişime göre daha fazla enerji ile gerçekleşmiştir. Kimyasal değişim için gerçekleşen enerji daha yüksektir. Ne demiştik arkadaşlar? 40 kilojülden çok daha büyüktür demiştik. Fiziksel e, değişimler ise 40 kilojülden daha küçüktür demiştik. Evet doğru. İkincisi de doğru. B'de molekülleri arasında bağlar kopmuştur arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ne diyor? Atomlar arası demiş olsaydı, burada da dikkat sorusu var. Atomlar arası demiş olsaydı kimyasal bir değişim olacaktı. Moleküller arası dediği için arkadaşlar bu da doğrudur. O halde üçü de doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır diyoruz. Ve arkadaşlar 9. sınıf 2. kitap 3. üniteyi bu soruyla bitirmiş oluyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir... Video olmuştur arkadaşlar beğenilerinizi eleştirilerinizi yorumlar kısmına yapabilirsiniz beğendiyseniz öğrenci arkadaşlarınızın grubunda videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim dördüncü ünitede görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar.